Merhabalar, bu videoda 14 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelecek olan etkileşimlerden bahsetmek istiyorum. Dolunay sonrası Dolunay'ın enerjilerini bizler hazmetmeye çalışırken 14 Temmuz'da da önemli görünümler oluşacak. E, i̇ki önemli görünümün oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan ilki Merkür ve Uranüs arasındaki 60'lık açı, bir diğeri ise sabah saatlerinde meydana gelecek olan venüs neptün karesi. Özellikle burada Venüs-Neptün karesinin etkileşimi Dolunay sonrasında bizleri biraz etkileyecek olabilir. Burada özellikle Tabii da benzer derecelerde etkileşimi sağlıyor oluşu. Bu alanı tetikleyecektir. Bilhassa toprak ve su gruplarında bu etkileri yoğun bir şekilde yaşarken değişken burçların 25 derece civarında gezegen dizilimleri bulunanlarda Venüs-Neptün karesinden sert bir şekilde etkilenebilir. Öncelikle Merkür-Uranüs açısından bahsedecek olursak, Merkürün 18 derece yengeç, Uranüsün ise 18 derece boğa burcunda bulunduğunu görüyoruz. Burada e, sürpriz haberler, gelişmeler, konuşmalar, e, iletişim fırsatları, e, bir takım teknolojik e, vasıtalarla alakalı gelişmeler ön plana çıkabilir. Hiç ummadığımız yerlerden haber alabiliriz. Bir takım yerlerden etkileşimler sağlanabilir. Bununla beraber parasal konularla alakalı sürprizlere de açık olabileceğimiz bir süreci tetikleyecektir. Bilhassa ailevi konular, belki de aileyi ilgilendiren maddi konularla ilintili olarak da bir takım sürpriz, pozitif gelişmeleri tetikler. Ancak 60'lık açılar genelde bize bir ışık yakar ama bunu gidip almak, buna ulaşmak bizim elimizdedir. Dolayısıyla aktif olmamız, fırsatları açık olmamız ve bunları değerlendirmemiz de önem arz etmekte. Gelelim e, Venüs Neptün karemize. E, Venüs'ün 25 derece ikizler ve Neptün'ün 25 derece balık burcunda bulunduğu bu kare görünüm özellikle parasal konularda ve kişiler ilişkiler alanında bizleri biraz sarsabilir, zorlayabilir gözüküyor ki dolunay enerjileri zaten hayli zorlayıcıydı biliyorsunuz dolunay etkilerinden bahsettim. Halihazırda dolunay enerjileri altındayız. Dolayısıyla akabinde gelecek olan bu kare görünüm birçok gerçekliği kendi içimizde sorgulamamıza sebebiyet verebilecek gibi gözüküyor. Özellikle biliyorsunuz Neptün balık burcunun ve biraz daha hayal gücünün biraz daha bu dünyadan öte bir varlığın sembolize edilmiş olduğu bir gezegen ve venüs ne kadar sevgi, aşkı güzellikleri sembolize ediyorsa Neptün de bir o kadar ilahi sevgi, ilahi varlığı, ilahi aşkı sembolize ediyor. Bu iki gezegenin ama amacı birbirine benzer ve aynı oktavda gibilerken ikisinin kare görünüm yapıyor oluşu ki değişken burçlarda bu görünümün meydana geliyor oluşu özellikle ikili ilişkilerde bir takım kafa karışıklıkları yaşanabileceğini göstermekte. Bu bağlamda ne istiyoruz, ne bekliyoruz, neyi anladık, neyi var ettik, neye sahibiz gibi kavramların kafamızda karışıklık yaratacağı bir süreç olacaktır ki dolunay enerjileri zaten bu süreci desteklemekte. Aslında e, sevgi kavramını, aşk kavramını, neye nasıl anlam yüklediğimizi bize sorgulatacak olan büyük resimden baktığımız zaman e, bir detay bu etkileşim. E, çünkü ikilikler söz konusu, kararsızlıklar söz konusu, belki seçenekler ve tercihlerle alakalı da bir takım sorun ve problemler de bu süreçte ortaya çıkmakta. Özellikle aşkı, sevgiyi, bu aşk ve sevgi kavramlarının üzerine yüklemiş olduğumuz anlamları kimlerle özdeşleştiriyorsak bunlarla alakalı sorgulamaları da bizlere yaptıracak olan bir etkileşimdir bu kare görünüm. Dolayısıyla eğer kavramsal olarak doğru yerlerde bulunuyorsak ee, bizlere ufak farkındalıklar yaşatırken eğer yanlış anlamlar ve yanlış konumlandırmalar gerçekleştirdiysek bir takım hayal kırıklıkları ve yanılsamaları da beraberinde getirebilir. Ee, Tabi burada özellikle yaratıcılık, sanat, kadınlar, kadınlarla alakalı konular, güzellik, estetik kaygılarıyla alakalı etkileşimler ön planda. Her ne kadar zorlayıcı etkileşimler ve kafa karışıklıkları yaşasak da aslında bu etkileşimden güzel eserler de ortaya çıkabilir. Sanat eserleri, yaratıcı projeler, estetikle alakalı konular, mimari ögelerde yine bu kare görünümle beraber kendisini gösterebilir. Tabii Venüs daha çok 7. ev ve Terazi Burcu tarafından ve aynı zamanda 2. ev ve Boğa Burcu tarafından yönetildiği için... Bu bağlamda baktığımızda parasal konular ve ikili ilişkilerde bir takım yanılsamalar, kararsızlıklar, hayal kırıklıkları yaşama ihtimalini beraberinde getiriyor. Belirsizlikler ve ortamın puslu oluşum bize yön sağlama noktasında biraz zorluk yaratabilir gibi gözükmekte. Özellikle burada parasal anlamda bakacak olursak, e, lüks harcamalar, ekstrem harcamalar ve duygusal harcamaların e, bizi biraz sıkıntıya sokabileceği ve e, aslında duygusal e, ihtiyacımız tatmin etmek adına bu alışverişleri gerçekleştirdiğimiz gerçekliğiyle de e, yüzleştirebilir. Bir takım yanılsamalar, kandırılmalar maddi anlamda, duygusal anlamda e, belirsizlikler hakim olacaktır. Özellikle yatırımlar noktasında risk almamaktan, şartları iyi değerlendirdiğimizde emin olmaktan yana e, tercihlerde bulunmamız Gerekiyor. Genel itibariyle Neptün ortamı bulandırıyor, kafamızı karıştırıyor, algılarımızı ve yanılsamalarımızı biraz zor bir hale getiriyor. Burada kafamızı toplamakta, dolunayın etkilerini üzerimizden atmakta zorluklar yaşayabiliriz. Biraz daha atalet ve tembellik duygusu içerisinde olabiliriz. Yorgun, bitkin, halsiz hissedebiliriz kendimizi. Yine bu etkilerle beraber önemli olacaktır. Aynı zamanda yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir ortaklığa başlamak, yeni maddi bir girişimde bulunmak ve risk almak açısından da çok uygun süreçte olmayacaktır. Bir durum değerlendirmesi yapmak. Net bir karar vermek için olmasa dahi bazı şeyleri sorgulama adına uygun bir süreç olabilir açıkçası Venüs Neptün karesi. Tabii kare görünümleri salt kötü etkilerle yorumlamamak gerekiyor. Özellikle kare görünümler belli bir gerginlik yaratarak ortamdaki enerjiyi aktif hale getirir. Bu bağlamda baktığımız zaman tutkunun aşkın ilahi aşkın ilahi aşkı çok yakın olan mertebelerinde aktive olmaya başlayacağı çok yoğun çekimin çok yoğun tutkuların hakim olduğu ilişkilerin ön plana çıkacağı bir süreci de işaret eder yani karşı konulamayan bir çekim e, durumu da bu süreçle beraber kendisini gösterebilir yalnızca realitede bir takım durumlar gerçekliği yansıtmayabilir hayal dünyamız ve gerçekte yaşamış olduğumuz ilişkiler arasındaki köprüyü doğru bir şekilde kurmamız gerekiyor yani hayalimizdeki ilişki ve bağlantı ve kişilerin gerçeklerine kadar özdeşleştiğini e, doğru bir şekilde tavir etmemiz önemli olacaktır. Burada sevgi, şefkat, merhamet, e, aşk ve kalp çakrası özellikle kalpten sevmek, kalpten hissetmekle alakalı kavramlar ön plana çıkacaktır. Her şeyin samimiyetinin sorgulandığı bir süreç arkadaşlar. Yani sahip olduklarımız sahip olmak istediklerimiz, kalb enliği arzuladığımızla alakalı ciddi anlamda samimiyet sorgusunun yapılacağı süreçlerden bahsediyor olabiliriz. Burada tabii ki biraz hayal alemine dalmak, rüya alemine dalmak, belki de biraz daha sezgilerimizin bize yol göstermesini beklemek gibi etkileşimler de e, aktif olacaktır gibi gözüküyor. Venüs Neptün karesi ile beraber. Tabi buradayız zamanlı olarak Venüs'ün Satürn'e de güzel bağlantısı var. Biliyorsunuz ki bu devam ediyor. Aslında sağlam bağlantılar bir taraftan kurulurken sağlam dostluklar, birliktelikler ve ilişkiler kurulurken bu ilişkinin Hangi noktaya varabileceği, bu ilişkide tarafların ne kadar samimi olduğu, birbirleri için neleri feda edebilecekleri, neleri kurban edebilecekleri ve gerçekten bu ilişki için hangi yatırımları yapabilecekleri, hangi emekleri ortaya koyabilecekleri gibi kavramlar da yine bu süreçte sorgulanan temel ögelerden olacaktır. Biliyorsunuz Temmuz sonunda Uranüs, Kuzey, Aydın ve birbirlerine iyice yaklaşacaklar ve Mars'ın da bu yaklaşımıyla beraber burada zaten büyük bir Big Bang etkisi yaratılacak ki bu konuya ilişkin ayrıca bir video paylaşmayı düşünüyorum. Bu etkileşimlerin de Satürn'e artık yavaş yavaş gerilim hattına girdiği bu süreçte ne istediğimizi, ne beklediğimizi, hayatta bizi nelerin mutlu ettiğini, kalben neyi arzuladığımızı çok doğru bir şekilde tespit edebilmemiz gerekiyor. Zaten oğlak donlayı birçoğumuza bunları sert bir şekilde gösterecek gibi de gözüküyor. Bir takım sorgulamalar, bir takım spritüel mesajlar ve keskin virajlardan geçerek hayatımızda bizi neyin ayakta tuttuğunu, bizi neyin ayağa kaldırdığını doğru bir şekilde tespit edebilmemizi e, sağlıyor olacaklar arkadaşlar. Evet Neptün'le çok yakın bir konumda olan Juno'dan da bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla Venus Juno e, karesiyle beraber özellikle biraz kaderseleş, ruh gibi kavramların da bu süreçte ön plana çıkacağı belki çok yoğun çekimlerin e, hissedildiğim ve Neptün retro olmasından mütevellit belki geçmiş aşkların tekrar canlanacağı veya geçmişten beri tanıyormuş e, bir ruh eşiymiş hissiyatı yaşanılacak ilişkilerin ve bağlantılarında kurulabileceği ancak belki de bunların bazı yanılsamalara sebebiyet verebileceği veya böyle kişilerin durumların e, yanılsamalarla beraber elimizden kaçabileceği süreçleri de e, aktive edebilir gibi gözüküyor. Bilhassa İkizler, yay, balık ve başak burçlarının 20 ila 30 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar bu sorgulamaları çok daha fazla yapacaktır. Bu kararsızlıkları çok daha yoğun bir şekilde yaşayacaklardır gibi de gözükmekte arkadaşlar. Evet bugüne dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Dolunay'da neler yaşıyorsunuz yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. ve Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusansöyoloji hesabı veya kısa söyle CHmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz sevgiler hoşça kalın